Bugün 9 Ağustos 2022 Salı, Mars günündeyiz. Oğlak Burcu'ndaki ay güne ciddi ve kararlı enerjiler veriyor. Bugün iş ve görevleri daha fazla önemseyebilir, gelecek planlarımıza odaklanabiliriz. Sabah saatlerinde ay, Başak Burcu'ndaki Merkür ve Koç Burcu'ndaki Jüpiter'le güçlü açılar yapacak. İletişim, eğitim ve ticari aktivitelerden verim alabilir, yeni bağlantılar kurabiliriz kişisel girişimler için heyecan ve motivasyonumuz da daha yüksek olabilir duygusal istek ve ihtiyaçlarımızı aşırıya kaçmak dengesizlik yaratabilir beklentilerimizi ve hedeflerimizde gerçekçi ve sağduyulu olmaya çalışalım bugün venüs ve Plüto arasında devam eden karşıt açı duygusal ilişkiler ev aile ve kariyer sorumlulukları maddi paylaşımlar alanında baskılar ve manipülatif durumlarda ortaya çıkarabilir Otorite figürleri tarafından onaylanma ihtiyacımız artarken daha fazla güç ve dirayet göstermemiz gerekebilir. Özel yaşam ve kariyer hedefleri arasında denge kurmakta zorlaşabilir. Kişisel önceliklerimizin farkında olmalı, tutkularımızı kontrol etmeliyiz. Geleceğimiz, uzun vadeli kariyerimiz, görev ve sorumluluklara daha ciddi ve kararlı yaklaşmamız mümkün. Otorite pozisyonları ve aile büyükleri ile ilgili kavramlar da gün genelinde önemli hale gelebilir.